Duy Beni bu bölümde Ekin kanatı polise şikayet edecek. Karakola gideceğiz. Okul dolabında kazayı yapan adamın maskesinin olduğunu söyleyecek. Ama polisler maskeyi bulamayacaklar. Maskeyi yok. Ekine kafayı takan Melisa Ekin'in okuldan gitmesi için akıl almaz oyunlar oynayacak. İlerleyen bölümlerde aslında edebiyat hocasının kalp krizinden ölmediğini göreceğiz. Doğanın... Edebiyat hocasına maske taktıranların kim olduğunu bildiğini öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda bunların kim olduğunu tahmin edeceğiz. Takipte kalın.